Gebelikte üzerine adet görmek nedir? Aslında bu soruya cevap verebilmek için öncelikle normal döngü hakkında biraz fikir sahibi olmakta fayda var. Şimdi baktığımız zaman biz kadınlar her ay yumurtlarız. Yumurtlama olayı olduktan sonra eğer döllenme meydana gelmez gebelik oluşmaz ise rahim duvarı kalınlaşmaya başlar ve döngünün sonuna doğru rahim duvarı dökülerek kanama şeklinde adet görürüz. Ama eğer kadının gebelik beklentisi var ve döllenme gerçekleşmiş ise kalınlaşan bu rahim duvarı dökülmez. Tam tersi yapı değiştirmeye ve gebelik materyalinin büyütmeye yönelik bir takım değişikliklere uğramaya başlar. Damarlanması artar, yapısı kalınlaşır ve gebelik kesesini muhafaza edip besleyecek hale gelir. İşte tam da bu noktada damarlanmanın artmasıyla beraber bir takım sızıntı şeklinde kanamalar olabilir. Kadının eğer gebelik beklentisi yoksa bunu adet ile karıştırabilir. Neden? Çünkü tam beklenen adet zamanına yakın olur bu kanamalar. Genellikle adetten birkaç gün önce başlayan beklediğimiz adet zamanını kaplayan kahverengi siyah lekeler şeklinde, pembe şek lekeler şeklinde olabilen bir kanamıdır. Yine normal adet döngüsündeki ağrıya benzer şekilde hafif kramplar da bunu eşlik edebilir. Kadının gebelik beklentisi yok ve test yapmamış ise bunu normal adet zannedebilir. Ancak gebelik testi yapmış ise bunu düşük ile karıştırılabilir. Aslında baktığımız zaman bu fizyolojik bir süreçtir. Düşük riskini göstermez. Buna biz yerleşme kanaması deriz. Kadınlar yerleşme kanamasını gebelikte üzerine adet görmek olarak tarif edebilirler. Korkulacak bir durum değildir. Yalnız bizim bazı konularda duruşumuz nettir. Eğer bir gebelik beklentiniz var ise hemen beklediğiniz adet tarihinde değil de adetiniz geçtikten bir hafta sonra test yapın. Pozitif gelirse o zaman konuşalım şeklinde deriz. Çünkü beklenen adet tarihine yakın dönemlerde pozitifliği görmeyebilirsiniz. Ama negatif olması gebe olmadığınız anlamına da gelmez. Var olan bu kanama yerleşme kanaması mı yoksa beklediğiniz adet kanaması mı buna cevap vermek çok zordur. Bu nedenle testinizi yaptığınızda pozitif geliyorsa hekiminize hemen başvurunuz. I'm cool.